köylü. Kral bir gün ormanda gezerken bir köylüye rastlamış. Köylü ağaç kesiyormuş. Tanrı yardımcın olsun demiş kral. Tanrının yardımından başka hiçbir şey istemem diye karşılık vermiş köylü. Ailen kalabalık mı diye sormuş kral. İki oğlum iki kızım var. Kalabalık bir aile sayılmazsınız demiş kral. Para? Paranı ne yaparsın? Paramı üçe bölerim demiş köylü. Birinci bölümü borçlarıma gider. İkinci bölümünü borç veririm. Üçüncü bölümünü de havaya atarım. Kral düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş. Köylü ne demek istediğini anlayamamış. Borcunu öder an anam anamla babama bakarım demiş köylü. Borç verir oğullarımı beslerim. Havaya atar kızlarıma bakarım. Kesin bir zekam var ihtiyaç demiş kral. Şimdi bana yolu göster de ormandan çıkayım. Yolumu kaybettim. Yolunu kendin bul demiş köylü. Dümdüz git sonra sağa sap. Sonra sola. Sonra yine sağa. Bu söylediği sözlerle yolumu bulamam demiş kral. Yolu sen göster. Size yol gösterecek zamanım yok efendim. Biz çiftçiler için zaman paradır. Peki senin için zaman paraysa... Ben sana bunun karşılığını ödeyeceğim. Bedelini verecekseniz size yolu gösterebilirim. Hadi gelin. Birlikte yola düşmüşler. Az sonra kral sormuş. İhtiyar söyle bana. Hiç buralarda uzaklara gittin mi? Zaman zaman oraya buraya giderim. Peki kralı hiç gördün mü? Hayır onu hiç görmedim. Ama görmek isterdim. Düzlüğe vardığımızda kralı göreceksin. Peki onu nasıl tanıyacağım? Kraldan başka herkesin başı açık olacak. Yalnızca o başında şapka taşıyacak. Oradan anlarsın. Gerçekten düzlüğe çıktıklarında kralı gören herkes başındaki şapkasını çıkarmış. Çiftçi dikkatle çevresine bakıyor ama bir türlü aradığı kişiyi göremiyormuş. Pekâlâ ama kral nerede demiş? Kral da ona şöyle demiş. Bir sen, bir de ben şapkalıyız. İçimizden birinin kral olması gerekiyor.